selam oğlak arkadaşlarım şengülü sihirli fanları kanalına hoş geldiniz sevgili oğlaklar, dürüst oğlaklar güzel insanlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım sizler için ben her zaman böyle aylık açılım yapardım istekler gerçekleşecek mi bu kez içimden geldi yıllık yapmak istedim sevgili arkadaşlarım sevgili dürüst oğlaklarım benim benim sevgili oğlak arkadaşlarımın 2020 yılı içinde 12 aylık süreçte istekleri gerçekleşecek mi şöyle yıllık çekim yapacağım sizler için ben tabii bilemem sizlerin istekleri nedir hayaliniz nedir bunu bilemem ama bir insanın temel ihtiyacı olan istekleri hayalleri aklıma geldikçe şuralara yazdım sevgili arkadaşlarım ona göre bakayım sizler için şöyle masayı dolduracağım tarot açılımı yapacağım sevgili arkadaşlar usulen kartlarımı karıştırırken yine hatırlatayım sizler için sevgili arkadaşlar çay falan, aşk hayatınız kanalıma bekliyorum oranın da yıllıklarını yükleyeceğim bakayım aşk hayatınızda istekler gerçekleşecek mi açılımıyla karşınızda olacağım önce şuranın işlerini halledeyim sevgili dürüst oğlaklarım benim güzel oğlaklarım çalışkan oğlaklarım için başlayalım bakalım önce buraya başa ne yazmışım temel ihtiyacımız olan aşk değil mi sevgili arkadaşlarım önce aşktan olur ya evli de olsanız mekarı da olsanız sevgili de olsanız ya aşksız hayat olur mu değil mi sevgili arkadaşlarım evli de olsanız belki eşinizle tekrar cıvıl cıvıl aşk yaşamak istiyorsunuz böyle bir hayaliniz var mekarsınız da aşık olmak istiyorsunuz bunlar olacak mı aşk hayatınızda sizi neler bekliyor şöyle başlayalım direkt olarak sürprizlerden giriş yaptık sevgili uğurlu oğlaklarım benim kadersel olarak şanslar gelecek sevgili arkadaşlarım aman Allah'ım İmparatoriçeden sonraki ikinci süper kart Ben bunu size bırakacağım Daha fazla kurcalamıyorum Çünkü doğru kişiler diyor Doğru yargı yapacaksınız Doğru aşkı yaşayacaksınız Köklü kuruluşlar yapacaksınız Direkt olarak zaten sürprizlerden giriş yaptık Aşk hayatınız mükemmel olacak sizlerin Sevgili oğlak arkadaşlarım Kadersel olarak şansları kendinize çekeceksiniz Küçük çaplı sıkıntılar olsa da onları kabule geçiyorsunuz çünkü kartımız ondan da söz eder kabulleneceksiniz olur ya dört dörtlük yaşantı yok olur küçük çaplı sorunlar mutlaka olur ama ve lakin uzunlaşarak bakın karşı tarafta sizi kendine çekmeye çalışacak becerikli başarılı diye ben zaten her zaman söylerim oğlan beyleri de olsa ki özellikle de bayanları çok marifetlidir. 10 parmaklarında 10 marifet vardır. Benim sevgili oğlak arkadaşlarımı, bayan arkadaşlarımı çok marifetlilerdir onlar. E şimdi marifetli oğlak bayanını karşı taraf kendine çekmeye niye çalışmasın? Kartımız bunu söyler. Onu kendine çekecek ki köklü kuruluş yapacak. Sürprizli gelecek için on parmağında on marifet olan insan kaçırılır mı İşte budur sevgili oğlak arkadaşlarım da beyleri de çok efendidir dürüst insanlardır öyle yalancı dolancı insan değillerdir özlerinde Allah için doğruya doğru doğruya doğru der bakın buradaki adalet kartımızda beni doğruluyor sevgili oğlaklarım sizleri seviyorum güzel insanlar aşk hayatı süper daha fazla kurcalamayayım böyle yıkılan kule falan gelmesin yıkılmasın şu güzellik yıkılmasın şimdi evli de olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım buraya evlilik yazmışım evli de olabilirsiniz evli de olsanız daha iyi evlilik istiyorsunuz evliliğiniz daha iyi yere gitsin mi istiyorsunuz bakacağız ya da bekar genç kızsınız genç bey kardeşimsin yaş önemli değil bekarsın da şöyle 2020 yılında iyi bir kısmet çıksa da güzel bir yuva kursam hayali kuran mutlaka oğlak arkadaşım vardır mutlaka vardır gerçekleşecek mi bakalım. Ne yapayım sevgili arkadaşlar? Bunlar aklıma geldi, bunları yazdım. Çünkü temel ihtiyaç bunlar. Ne yapayım şimdi acaba biz uzaya çıkacak mıyız diye bunu mu açılımını yapayım yani şimdi? O da olmayacak şeyler. Bu şişler, bu şişlere de gerek yok. Böyle yazdım yani içimden böyle geldi, böyle yazdım sevgili Oğlaklarım benim. Onlar beni anlar. Evet, risk alabilirsiniz evlilik için. Şimdi bir kere olan Oğlak arkadaşlarımın Bakın buradaki şahsın karşısına 3 talip çıkmış 3 talibin e, normal yani 3'ünün birden elinden tutamaz ki düşünmüş taşınmış bir tanesinin elinden tutmuş 2 tanesine de sırtını dönmüş Siz oğlaklarda yolunuza çıkan talipleri iyice bir gözden geçireceksiniz size göre olanının elinden tutacaksınız bakın beklemedesiniz merak etmeyin gelecek, zafer geliyor kısmetler geliyor sevgili arkadaşlarım, evli de olsanız güzellik gelecek birbirinizin elinden tutacaksınız yoğun duygular var yoğun istiyorsunuz bakın destek de var sevgili evlilik isteyen oğlak arkadaşım boynun bükük durmasın bunlar senin kaderindekiler değil bu arkanı döndüklerin bunlar bak çift olarak arkadasın kaderindeki burada Azize ne diyor? Ben diyor oğlu her şeyi açıklamam. Yüzde söylerim. Yüzde karanlıkta bırakırım. Öyle var mı diyor. Koskoca bizi yaradan Allah dahi her şeyi bize söylemiyor diyor. Söylüyor mu sevgili arkadaşım? Kader bize söylüyor mu? Yarın biz ne yaşayacağız biliyor muyuz? Bilmiyoruz değil mi? İşte Azize bize bunu söylüyor. Ama sen diyor yine de karamsar olma. Evrene güven senin olan sana gelecek diyor. İşte bu. Hak ettiğini alma. Zafer. Gördünüz mü? Sevgili Oğlaklarım benim. Ah, bunu da bırakacağım size. ikinci kez geldi. İleri vadeli güçlü adımlar, çok güzel evlilikler sizleri bekliyor. Bir anda atlamamak lazımmış, değil mi? Hafif çaplı böyle bir sabredin. Sabırla bekleyin ki bekliyorsunuz da burada. Ardını görün işte buyurun. Uzun vadeli, ölüme kadar ya. Gideceksiniz evliliklerde sevgili oğlaklar şimdi onu da tamamladık buraya da araba yazmışım mutlaka araba hayali olan sevgili oğlak arkadaşım vardır 2020 yılında istediği hayal ettiği aracı alacak mı bakalım mı sevgili oğlaklar için hmm, küçük çaplı benim sevgili oğlak arkadaşıma patronu yalan söyleyebilir dost bildiği kişi yalan söyleyebilir olur da olur yani değil mi arkadaş yalan söyleyebilir sen sıkma canını aracı alacaksın ben sana yardım ederim dur bakalım şurada bir ay bir sabret sonra bakarız gibi tarz buyurun bundan dolayı da benim sevgili oğlak arkadaşım memnun olmayabilir bu vaziyetten bir şeyleri çakabilir kandırıldığını oyalandığını hani araç alacaksın sevgili arkadaşım Patronundan yardım istiyorsun, kredi çekeceksin veya bir dostundan, arkadaşından. E ha deyince de yani her yolumuza çıkan da doğru insan çıkmıyor ki değil mi canlar bizim gibi düşünmüyor. Size yalanlar söyleyebilir bu insanlar. Bundan dolayı da bakın burada bir memnuniyetsizliğiniz meydana gelebilir. Ama merak etmeyin yolunuza fark edeceksiniz ya da yetmeyeceksiniz. Fırsatlar çıkacak sevgili oğlaklar fırsatlarla karşılaşacaksınız arayış içindesin arayışa geçeceksin bu memnuniyetsizliğin ardından farklı yolları deneme olayları olacak çünkü kaderin değişmesi lazım böyle olmaz bu kader değişecek ki benim olan bana gelsin diyecek araç hayali olan sevgili oğlak arkadaşlarım değişiyor mu birazcık diyor beklemen lazım çünkü hemen değişmez ha deyince diyor bir şeyler değişmez ama kendine güven Evrene güven, fırsatlar yoluna gelecek diyor. Bakın ikinci kez fırsat geldi sevgili oğlak arkadaşım. Altında imparator. Dileğin kabul olacak, isteğin yerine gelecek. Her şeyden önce kendine güven diyor. Cesur ol, kendine güven. Başkasına güvenerek hareket ettiğin an sonuç bu. Önce Allah'a sonra kendine güven istediğin sana gelecek kadersel olarak diyor sevgili oğlak arkadaşıma araba hayali olan oğlak arkadaşlarıma onu da tamamladık ev hayali olan eviniz yok kiradasınız bir yakınınızın yanındasınız kaynana kayınpeder yanındasınız değil mi sevgili arkadaşlarım eviniz yok ev hayaliniz var gerçekleşecek mi 2020 yılında biraz sorumluluk alabiliriz değil mi kredi Çekme gibi sevgili arkadaşlarım ya da çift çalışma gibi çünkü buradaki kişi çift çalışıyor sorumluluk altında sevgili oğlak arkadaşlarım bir çatının altında ev sahibi olup şöyle iyi niyetle doyum doyum yaşamak istiyor benim sevgili oğlak arkadaşım işler artmış bir türlü evde hadiyince alınmıyor ne yapıyorsun burada biraz yükün artıyor daha sonrasında da yenilenmeye gideceksin. Bu yükten kurtulmak için geçmişi bitiriyorsun. Belki de ısrarla ev istemeyi bitireceksin. Çünkü böyle bir yere varılmaz sevgili oğlak arkadaşım. Ne yapıyorsun ardından? Güzel, harika. Akıllı olup, cesaretli olup, cesur olup kendine ya patronunu ya anneni babanı ya dost bildiğini ya da eşiniz fark etmiyor sevgili arkadaşlarım. Dost bildikleriniz arkadaşınız iş arkadaşınız hiç fark etmez kendinize çekiyorsunuz çünkü kredi çekmeden birikimimiz yoksa biz ev alamayız sevgili arkadaşlarım ne yapıyoruz ortak noktada anlaşabileceğimiz kaderimizdeki evi alabilmek için birilerini kendinize çekeceksiniz sevgili oğlaklar ortak nokta anlaşmasıyla eve sahip olunacak başka çare yok değil mi? hadi bakalım İmparator'u da ben size bıraktım çünkü istiyorsun evi istiyorsun acı çekiyorsun sıkma canını olacak diyor İmparator. hiç merak etme diyor sevgili oğlak arkadaşıma dileyin kabul olacak sen rahat ol destek göreceksin evinde olacaksın diyor evinde gördünüz mü sevgili oğlaklar destekle göreceksin şimdi iş hayatında belki çalışıyor olabilirsiniz daha iyi yere gitmek isteyen ya da ben burada çalışıyorum ama bu işte değil de ya ben şu işte olmak isterim o işin geliri daha iyi beni daha rahat yaşatır güzel şöyle emekliliğe doğru beni getirecek sağlam iş olarak ben bunu istiyorum diyen arkadaşlarım için bu iş size gelecek mi ya da siz o işe gidecek misiniz bakalım mı hadi bakalım iş hayatındaki hayaller. Evet, biraz sıkıntı var. Dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Bu bir. İkincisi, iş başvurusu mu yaptınız veya yapacak mısınız? Hayalinizdeki istediğiniz işe nazik davran diyor. Hanım gibi davran, efendi gibi davran der. Kartımız sevgili arkadaşlarım, nazik davranın, nazik davranırsan doğru yoldasın, doğru işi bulacaksın. İşte bu. İş üstüne iş geldi bakın. Akım tam olacak. Karşı tarafa beğendirin kendinizi diyor sevgili oğlak arkadaşlarıma gördünüz mü akım akımı görün çünkü karşı tarafa nazik davranırsa tabi her nazik davrananın için bu geçerli olmayacaktır sevgili arkadaşlarım elinde işi olan mesleği olan ne olursa olsun efendilik başka bir şeydir hanım hanımcık olmak bambaşka bir şeydir anlayana sevgili arkadaşlarım bu şekilde nazik davrandığım takdirde doğruyu bulacaksın sürekli işi elde edeceksin çünkü neden karşı taraf caziben altında kalacak dayanamayacak gel başla işe diyecek sana diyor ben daha hani ne diyeyim sevgili oğlak arkadaşım bunu yaptığım takdirde işte senin şimdi işi hallettik bunun yanı sıra da borçlara bakalım mı sevgili arkadaşlarım benim sevgili Oğlak arkadaşımın mutlaka borçları var. Mutlaka var. 2020 yılında. o 12 aylık süreçte borçlar ödenecek mi? Sıkıntılardan kurtulacak mı? Bitti. Tamam işte. Doğru yargıyla, geçmiş hatalarını değerlendirerek, bazı şeyleri göz önünde bulundurarak doyuma doğru gideceksiniz. Evet, doğru yargı yaparak sevgili arkadaşlarım bir şekilde... Mutlaka ya evren size bir yerden bir sürpriz getirecek ya patronunuz el uzatacak efendi bir bey efendi hanım bir kız diye örneğin canlar ya da anne baba büyüklerimiz gibi mutlaka bizlere yardım eli bir yerden gelecek gelecek ki doyuma ulaşacağız borçlardan kurtulacağız hadi bakalım borçlarda da hafifleme çıktı şimdi barışlar. Benim sevgili oğlak arkadaşımın hayatında küs olduğu kim olursa olsun eski eş eski sevgili hiç fark etmiyor arkadaşınız da olsa komşunuz akrabanız da olsa barışlar var mı? Biraz kısıtlılık. Ocak ayında bir kısıtlılık durumu var. Biraz bir denge kaybı aslında taraflardan biri risk almak istiyor. Hedef belirlemiş, barışmak istiyor sevgili oğlak arkadaşımla veya bunu oğlak arkadaşım da düşünebilir. Çünkü tekrar onu kendine çekmek istiyor. Ondan yardım görmek istiyor veya karşı taraf sizi kendine çekmek istiyor. Bakacağız şimdi bu barışı bu kadar çok isteyen kişi kim? Evet her iki tarafta her iki tarafta istiyor yüzde 50 yüzde çıktı bakın sizin açımıza bırakayım ki görün sevgili arkadaşlarım çünkü masada yer kalmadı karşı taraf savaş halinde sizi kaybetme korkusu uyuyor. tabi bütün karşı taraf mı elbette değil onun da yüzde var sevgili arkadaşlarım aynı şekliyle sizde tekrar barışmak isteyen oğlak arkadaşların barışı sağlamak için kendini patlama mücadelesine giriyor Buyurun gördünüz mü %50 siz can atacaksınız karşı tarafla barışmak için %50 de karşı taraf sizin için mücadele edecek tekrar sizi kendine çekmek için sevgili oğlaklar evet ne diyormuş meleğim 12 aylık süreçte kabuğu kır diyor bir yıllık sizin mesajınız kabuğu kır oğlan benim kabuğunu kır olduğun kişi ol hem kendine hem dünyaya karşı artık kendin olma vaktin gelmiş bitti beni kimse üzemez beni kimse yıkamaz diyeceksin bitti bu kadar sevgili oğlak arkadaşım sizleri seviyorum sevgili oğlaklar kapatmadan öncesinde tekrar çay balı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sizleri linkler videoların altında mevcut olacaktır oranında yüklemelerini yapacağım daha sonra önce şunları bir halledeyim sevgili arkadaşlar Evet açılımımızı sonlandırdık. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kocaman da öpüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hadi bay.